Hazır olun. Uzaya çıkıyoruz. Da. Astronot diyemiyorum ben ama hani ona uzaya çıkacak kişi diyelim. Yeni Gökçe'yim. Ya ben de gök <gülüyor> göktürk dedim ya. Çok klasik oldu şimdi yani. Biraz daha O many Göktürk Türk falan ne bileyim. Görünüyor ki Elon Musk bu tarz şeyleri devam edecek. Adam resmen hey, Elon Musk. Ey, Elon Musk. Hayırdır kardeş. <gülüyor> Ücretsiz oyun dediniz mi Özgür Çetin bir ona. Bana sorayım, bana soracaksın. Hemen ekli oynar. Ücretsiz. Yok, evet. buna eklemedim ya. Ücretsiz. ekliyor. Eklemedim. Bu oynamasa da duruyor oradaki kimse. <gülüyor> hayır hayır, <gülüyor> eklemedim. Herkese merhaba sevgili teknoloji ko takipçileri. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Türkcellle Teknoloji Haftalık Bakış Programı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün de yine teknoloji gündemi çok yoğun arkadaşlar. Bu hafta yine çok evet, yoğun. Bu hafta gerçekten yoğun. Yani. Geçtiğimiz haftada yoğun haliydi ama bu hafta. Bu hafta görmeden söylemiş. bastırmışlar özellikle. Elon Musk bayağı bir. Ya reis, reis yaktı bizi ya. Ortalığı karıştırdı ya. Adam resmen manipülasyon, manipülasyon yapıyor. yapıyor. Evet, evet <gülüyor> bayağı manipülasyon biliyorsunuz yapıyor. Biliyorsunuz arkadaşlar hafta içinde e, Tesla grubu Bitcoin'e devasa bir yatırım gerçekleştirdi. 1.5 milyar, bir bir milyar dolarlık. 1.5 milyar dolar ki bu yatırımın sonunda da Bitcoin fırladı. Evet. Ya yani şöyle bir şey ya şimdi bunu hani başka bir şey yapsalar dünya ayağa kalkar tamam mı? Manipülasyon yapıyorlar evet, adam evet. açık açık yapıyor bunu. evet. Yani 1.5 milyarı yatırdı arkadaşlar 33.000 dolar seviyesinde falandı. Bir anda 10.000 dolar falan arttı. Adam düşünsene 1.5 milyarı yatırdı. Bir anda o 1.5 milyar doları 2 milyar dolar falan oldu. Onu bir çekse tekrardan geriye. Hatta şöyle şeylerle dolaşıyordu. Tesla'nın bugüne kadar kazanmadığı parayı Bitcoin'den kazanmış. Çünkü ucuz yani ucuzdan aynı. alıp pahalıya şu an yükseldi fiyatlar. Devasa bir para kazandılar orada. Ama tabii şunu da açıkladı Tesla. Dedi ki biz dedi Bitcoin'le ödeme almaya da başlayacağız. başlayacağız yani Bitcoin'e olanlar arkadaşlar aynı dolarla işte Türk Lirası'yla sallıyorum fiziksel para birimleriyle satın alır gibi gidip Bitcoin'le otomobil satın alabilecekler Tesla'dan. Önümüzdeki süreçte belki bu diğer şirketlere daha örnek olabilir. Tabii atıyorum Bitcoin demezler de, Başka bir şey de, koyuyor, derler. Evet. Yani farklı bir e, kripto, kripto para, para bahsedebilirler. Şey yapabilirler o noktada. Gerçekten ayakta bu şeyi gösterdiniz aslında. Kripto para birimleri hani diyorlardı ya kaybolacak gidecek. Fakat kaybol... bazı kişiler bunun kaybolmasına izin vermeyecek gibi. Ben kaybolacağını düşünmüyorum ama şöyle, şu an çok karışık ortalık. Birazcık sakin olmakta fayda var diye düşünüyorum. Ben. Ya şu an çok karışık bir, bir de çok fazla kripto para birimi çıktı ortaya. Evet. Yani evet. açtığın zaman hani Türkiye'deki bunların borsaları var biliyorsun. Oralarda bile açıyorsun 20 tane kripto para birimi var. Ki Türkiye'de arkadaşlar çoğu işlem görmüyor. Onlar da işin içine girse belki 100 tane, 200 tane. Belli kripto başlı kripto, para kripto paralar var Türkiye'de onlar işlemde. Hani ismini hiç duymadığımız bir kripto para işte Dogecoin diye bir şey. Ben ilk defa o evet, geçen evet. güne yine, yine Elinmask şey. şey Birden %800 arttı. O da işte onun sayesinde oldu biliyor Tabii canım o da onun sayesinde oldu. Ben görünüyor ki Elinmask bu tarz şeyleri devam edecek. Adam ben resmi söyleyeyim Hey Ey Elinmask. <gülüyor> Hayırdır kardeş? <gülüyor> Bir diğer hmm. haber ise Apple biliyorsun kendi aracını üretmek için görüşmeler yapıyordu. Ee, Hyundai grubuyla görüşüyordu. Yani evet, Kia ve Hyundai biraz aynı grup zaten. E, fakat da görüşmeleri sonlandığında açıklandı. Sebebini de şöyle söylediler. Hani gizlilik anlaşması varmış bu sızdırılmış gibi bir şey oldu. Çünkü Kia ile önce Hyundai ile görüşüyordu sonra Kia ile anlaşacak bir gibi bir haber çıktı. Kia'nın hisseleri fırladı. Ki geçen hafta biz bunu söylemiştik programda. Şimdi de sonlandırıldığı ortaya çıktı. Acaba sonlandırıldı mı? Belki de sonlandırıldı. Belki de sonlandırıldı, evet. sonlandırılmadı. Hani devam ediyor çalışmalar ama işte gizlilik falan basına sızdı bunun üstü kapalı olması lazımdı. Belki tekrar devam ediyor ama belki ikiyesini hiç duymayacağız da. Belki de. Belki de farklı üreticiler devam edilebilir ama tabii şu var biz bunu geçen programda söylemiştik. Elektrikli otomobiller ki Apple'ınkinin de öyle olması bekleniyor. Ee, üretimi çok yani. zor değil. Hani eski nesil o petrol, nesilde yani işte kullanılan fosil yakıt Aynen. kullanan araçlardık kadar kompleks yele olmadığı için bir pil motor. Ya e, i̇şte yanmalı motorlar o kadar. biraz daha farklı bir yapıda. Elektrikli motorların hani yapı olarak bile basit. Evet. Rotor, stator, stator. kutuplar, dönsünler. Dönsün. Senin de uzmanlığın ya mesela. Sen alsan akü, akü yani yapanlar var mı Türkiye'de bu arada? Ya elektrikli motor dediğim çok gibi, basit. Çok basit. Yapı. Yani hani arkadaşlar bundan hani kompleks bir motor söz konusu değil. Bildiğimiz her yerde kullandığımız elektrikli motorları alıyorlar, otomobile koyuyorlar. E tabi ne yapıyor, adam bunun işte hızını şey yapıyor belki. Ya bir belli de şeyleri var, var. Ayarlamaları, ayarlamaları yapılıyor, yapılıyor düzenlemeleri yapılıyor. yapılıyor. Burada önemli olan biraz pil teknolojisi ve otomobilin içinde yer alan teknoloji. Evet. Ama şu da var elektrikli otomobillerde, mesela hani işten yanmalı motorların süresi biraz daha uzundur böyle kullanımda ama elektrikli otomobillerde, elektrikli motorlarda diyelim en azından. Ee, bu süre biraz daha kısalabilir. Bir de elektrikli motorlardan yanma riski falan var arkadaşlar. bu. E, işten yanmalı motorlara göre biraz daha fazla bir yanma riski olduğunda. da belirtmek Şimdi bir diğer haberimiz ise Türkiye ile ilgili hazır olun uzaya çıkıyoruz. Türkiye uzay e, programı Problem. açıklandı ve işte belli aşamalarda belli şeyler yapılacak. İşte 2023'te bir aya iniş planlanıyor. İnsansız bu arada o iş bunu söyleyelim. 2028'de yine insansız bir iniş var. Daha sonraki yıllarda da Türkiye'den biz işte artık onun da ismini arıyorlar bu arada astronot diyemiyorum ben ama hani uzaya çıkacak kişi diyelim isimleri de hani o insanlarda artık Türkiye'den de bir uzaya çıkacak. Ben yeni gökçeri dedim. Yeni gökçeri. Ya ben de gök dedim ya. Türk diye de var. Çok klasik oldu şimdi yani biraz daha. Ama hani göktürk falan ne bileyim? Ne bileyim göktürk. Ama güzel şeyler ben bunu destekliyorum ben açıkçası. Yani arkadaşlar bu tabi bizim aslında çok daha öncesinde yapmamız gereken bir şeydi ama tabi şimdi yapılması hiç yapılmamasından iyidir. Dolayısıyla biz sonuna kadar bunu destekliyoruz. Şimdi bazıları şunu diyor işte uzaya gitmemizin bize ne faydası vardı bilmem neydi falan da filan da arkadaşlar şimdi belki bir faydası yok gibi görebilirsiniz ama bundan atıyorum bir 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, 30 yıl sonra diğer işte bakın şimdi sivil havacılık falan evet, gelişiyor. Tabi tabi tabi. Ki onlar da ilgili adımlar var bu arada. Adamlar uzaylı, ticari uçuşlara. Aynen öyle. Turist yollarken sen diyeceksin ki bizim ülkemize ne yok. E zamanında sen destekleseydin olurdu. Şimdi o de, bunları destekleme lazım. Bir gördüm. de bunları ben şöyle bakalım biliyorsun bu yerli üretim konusunda veya otomobilde de aynı tartışmalar yapılıyordu. Yerli üretimdeki telefon vesaire ürünlerde de. hani. O yerli mi ya işte Türkiye'de üretilmiyor montajlanıyor ya falan artık, deniyor ya. Yani küresel dünya söz konusu. Evet. Yani oradan, dünyada. Yok şöyle bir durum var Osman. Orada bir know-how ediyorsun mesela şöyle düşün ben 20 yıldır bu işi yapıyorum sen işte diyelim ki 15 yıldır yapıyorsun ee, yeni başlayan birisinin senin tecrübüne ulaşması tamam 20 yıl beklesin demiyorum 15 yıl beklemesin demiyorum ama bir bilgi birikimi gerekiyor, Tabii. bir tecrübe gerekiyor bir şeyi eline aldığı zaman inceleme vesaire bizim ben bu üretimi de böyle görüyorum veya uzay çalışmalarında senin orada yer alıyor olma bir know-how yani bir bilgi birikimi bir arge öğreniyorsun ya şöyle bir şey, çok basit bir öne göre. Örneğin Apple bugün ekran üretemez mi üretir Niye Samsun'dan İşte Gerek yok çünkü. Yani bu arkadaşlar hani şey değil, bunu niye biz üretmiyoruz, bunu niye biz üretmiyoruz? Ya, üretiriz ama bazı şeyler zamanla gerçekleşecek, zamanla olacak şeyler. Bazı şeyler... gerek de yok aslında. Yani... Çok fazla böyle gaza Ya bizim bir de Türk insanında şey var, tam bir milliyetçilik olayı var tamam Her şeyi biz üretelim, her şeyi biz evet, üretelim. Evet, öyle öyle için... değil, artık o dünya yok arkadaşlar. Yani o, o yüzden... dünya olayı bitti. Özgür Çetin'in zamanında kaldı. <gülüyor> bir güzel haberimiz daha var, yine Türkiye ile ilgili. GeForce Now sistemi, programı, platformu Türkiye'ye evet. geliyor. Ee, yakında bir toplantısı olacak. Ona katılacağız arkadaşlar. Bir toplantı sonrasında da hızlıca test edip nasıl olduğunu göstereceğiz. Ee, bilmenler için ben kısaca bilgi vereyim. GeForce Now mobil cihazlardan e, veya çok yüksek donanım gücü olmayan cihazlardan da oyun oynamamızı sağlayan ve benzerleri çok oldu. Aslında olduk. şöyle diyebiliriz. Yani, e, ne bileyim böyle internet bağlantısı Şu olan her cihazdan, konsol deneyiminde, kalitesinde kalitesi oyun, oyunlar oyun. sunacak bir sistem. Bulut oyun sistemi diye geçiyor arkadaşlar, biliyorsunuz daha önce Google'ın Stadia'sı vardı. İşte Microsoft'un ara X Cloud falan var. Google tabi bayağı bir batırdı olayı da. O kapatacak e, ben sana söyleyeyim bak. Yani Muhtemelen Stadia'ları falan kapattı zaten. Geforce ama gayet sağlam e, geliyor. Hem de Türkiye'de bu arada sunucuları da Turkcell. Evet. Türkcell tarafından sağlanacak. Onu da daha önce açıklanmıştı zaten bu konu. Bu daha Türkcell bununla ilgili bir kampanya da yapabilir. Hani şimdilik tam olarak duyurulmuş bir şey yok ama atıyorum evet. işte kendi müşterilerine diyebilir. İşte günde bir saat ya da 2 saat sallıyorum. Bu saat sınırıyla olur. Çünkü hani data, data paketini yiyecek çünkü çok, bayağı e, data paketi önermek belki çok mantıklı olmayabilir ama diyebilir işte günde 2 saat GeForce'u oynamak işte sallıyorum. Ayda şu kadar para diyebilirler. E, bu da bayağı tutar bence. Düşünseniz arkadaşlar, şimdi hani telefonda herkes mobil oyun oynuyor. Yani kendi crush bilimlenme falan. PUBG, ama PUBG. düşünsene yani... Cyberpunk 2077 hani, var. Cyberpunk oynamaya başlıyorsun evet. Metro'da falan vesaire. Yani, yani bu gerçekten Cyberpunk bence... Cyberpunk de işte sıkıntılı bir oyun gerçi yani, ama... Evet. Örnek verdik hani Tabii son... Daha çok daha güzel oyunlar da oyun var arkadaşlar. Gelecek. Bence çok muazzam bir teknoloji. Geleceğin oyun teknolojisi de olabilir. Konsolları götürebilir. Her ben götüreceğimi sanmıyorum yapar, ama şey, belli bir kitleyi o tarafa doğru çekebilir. Ya şu olay var zaten konsollarda hani Microsoft'u hariç tutarsak şöyle. E, Sony ve Nintendo kendi yaptığı oyunlarla zaten konsol Evet vardı. Şimdi atıyorum Super Mario'nun oyununu oynamak istiyorsan Nintendo Switch'ten hmm. başka bir şansın Seşineğin yok, yok Ya da işte God of War oynamak istiyorsan PlayStation'dan başka bir seçeneğin yok. O şekilde kendi exclusive oyunlarıyla devam edeceklerdir devam eder. Bir diğer haberimiz ise yine Türkiye ile ilgili uzaktan eğitim sürecinin devam edeceği açıklamak. Evet Milli Eğitim Zaten... Bakanı bununla ilgili evet. bir açıklama yaptı. Dedi ki yani kısa aşamada, kısa vadede tüm eğitim gruplarının okula Aynen, başlaması mümkün görünmüyor. mümkün görünmüyor dedi. Çünkü bu ne demek oluyor arkadaşlar? Uzaktan eğitim devam edecek. Uzaktan eğitim aslında Türkiye'de güzel yürütülüyor. Fakat şimdi her evde internet yok. İnternet anlayan da... çalışanlar da bazı sıkıntılarla karşılaşıyor. Şöyle diyor ki işte yok. E, portum yapmış, bağlanmadı, şöyle oldu, böyle oldu. Bunun için de arkadaşlar biz size bir öneride bulunacağız bugün. Evinize internet bağlatmanın. En güzel yolu Superbox diyelim arkadaşlar. Turkcell'in evet. geliştirdiği bir teknoloji aslında yeni bir teknoloji değil bu arada. Bayağıdır var ama şu Epey'dir aralar var. bayağı bir popüler, popüler oldu. oldu bir işte bu internet olayından ötürü. Adam diye ki uğraşana kadar alayım bunu. Yo, bir de şimdi internet olayında şöyle bir sorun var Osman. Mesela eğer çok e, hattın iyi olmadığı bir yerde oturuyorsan. Yani fiber internet falan, fiber falan yoksa. yoksa... EDSL'de kötüyse mesela, e, hızlı interneti lazım, evde 2 tane çocuk var mesela. Onların EBA'sı var, şusu var, busu var. Ya fiber internet hani yeni yapılan yerlerde vesaire var. oluyor. evet ama, ama eski bir yer, Fatih'te oturuyorsun yani, mesela, ne yapacaksın abi? 30 yıllık bina, He, ne, ne fiber var, ne bir şey var ama internet sürünüyor yerlerde. Ya, benim, benim, şey benim arkadaşım var diyor ki 1000 megabit diye görüyorum, 1. Megabit, megabit görüyorum yani. EDSL 1 megabit abi. O yüzden Superbox gibi teknolojiler gerçekten önemli. Kablodan bağımsız olarak evlere dört buçuk gec teknolojiyle e, sim kart üzerinden, yani aslında cep evet. telefonu kullanıyormuş gibi, içine bir sim kart takıyorsun, şöyle küçük bir cihaz zaten. Burada şu ön yargı olabilir, hani ya internet yok şey çok hızlı, gerçekten çok hızlı arkadaşlar. Hani ön yargıya kapılıp da hani bu internette sonuçta kablodan gelmiyor, uydudan geliyor, şöyle oluyor, böyle oluyor, işte yavaştır falanlar filanlar gibi düşüncelere kapılmayın gerçekten fiber internet hızında bir hıza erişiyorsunuz ve tüm işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Hem Türkcell Fiber hızında bir hız geliyor ve bu verilen cihazın 32 tane farklı donanımı bağlayabiliyorsunuz. Düşün şimdi evde 2 tane çocuğunuz var. eşiniz var, bir de siz varsa 4 kişi. 4, 4 kişi telefon var bir kere. hani bilgisayarları da koyarsak en az 7-8 hatta ona yakın cihaz ya olur. Ya şu anda zaten hani Evlerde öyle bir şey oldu ki her cihaz wi-fiye bağlı oluyor. Evet, sadece telefon tablet de değil. Popüler alıyorsun, diyor ki benim beni wi-fiye ben bağlı. Saat falan bal, alıyorsun, wi-fiye bağlı. Çamaşır alıyorsun, wi-fiye bağlı. Çamaşır makinesi wi-fi. Ya her Tamaşır şeyi da... wi-fiye bağlamak evet, işte. istiyor. Dolayısıyla ben hani şunu düşünüyorum, ya atız cihaz ben ne yapayım demeyin arkadaşlar. Çünkü diyorum ya en ufak bir basit cihaz alıyorsun o bile benim evet, wi-fiye bağlı diyorum. Evet. Çünkü artık biliyorsun bilgisayarlarınız da çıktı, o akıllı prizler. Onlar bile ben wi-fi istiyor, Onun üzerinden e, kontrol edilebiliyor. Dolayısıyla bu bağlamda baktığımızda 32 cihaz bence normal bir sayı. Bir de şu var hani kurulumdan çekinenler olabilir ya alacağım kurulumla uğraşacağım vesaire. Bir kurulumu yok. Kurulum yok arkadaşlar. Sıkkat takıyorsun, prize bağlasın bitti. Ve taşınabilir Hı. olduğu için de mesela işte kullan, evde kullan, yazlığa götür. Aynen yani öyle. Ayrı ayrı oraya hatta almana Özellikle bu yazlığa aslında. götürme olayı çok iyi. Çok Çünkü iyi. Çünkü hani insanlar genelde hani yazlığa gidiyor, adam atıyorum. 2 hafta kalıyor, bir hafta kalıyor, bir ay kalıyor. Bu kısıtlı sürede e, telefonun interneti bazen yeterli olmayabiliyor. Ya da işte başka bir bağlanacak olabiliyor vesaire bir sürü şey olabiliyor. Ne yapar adam oraya takar. Hadi arkadaşlar bağlanın bağlansın. Hiç gibi. Bu kadar basit. Çok basit. Bir de 4.5G hızında paketlerde arkadaşlar hız sınırlaması yok. Bulunduğumuz bölgedeki Turkcell 4.5G'nin hız performansına göre bir sonuç alıyorsunuz. Limitsiz paketlerde 10 Mbps'e kadar ve 20 Mbps'e kadar da seçenekler olduğunu da söylemiş olalım arkadaşlar. Turkcell Superbox'da böyle bir özellik var. Bu arada arkadaşlar şunu da belirtelim sizlere. Hani son dönemde özellikle de, evden çalışmaydı vesaireydi bunlar da çok arttı. Evden çalışma diyelim zaten aklımıza ilk gelen şey işte zoom üzerinden ya da benzeri programlar üzerinden konuşma vesaire. Burada aklınıza şu gelebilir ya bunun upload hızı nasıl? Türk sene yine 4.5 G kalitesine göre maksimum 50 megabit upload hızına kadar destek sunduğunu da belirtelim. Yani sizin görüntünüz karşıya sorunsuz bir şekilde aktarılacak bunu net bir şekilde size söyleyebiliriz. Yine aynı şekilde öğrenciler de EBA'da vesaire hiçbir sorun sıkıntı yaşamadan derslerine katılabilecekler. Bir de kolay bir kurulum hizmeti var. Arıyorsunuz TürkSeyli gelip evinize hızlı bir şekilde kurulum yapılıyor. İsterseniz aynı zamanda dijital operatör üzerinden de başvuruda bulunup hani ben Superbox almak istiyorum dediğiniz zaman gerekli işlemleri oradan da başlatabiliyorsunuz. Yani çok öyle hani bugün isterseniz örnek veriyorum birkaç gün içinde hemen gelip evinize kuruyorlar. Onu da söylemiş olalım. Peki bu modemi nasıl edineceksiniz onu da hemen anlat Özgür Çetin ondan sonra. Şimdi onu anlatalım, ee, Superbox tak çalıştığı kampanyasıyla en yakın Turkcell mağazasından gelerek Superbox modemine finansal kredisi avantajı da 24 ay taksitte sahip olabilir ve hemen bu hizmeti kullanmaya da başlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Açıklamaya da bir link bırakacağız oraya tıklayarak da detayları görebilirsiniz. Superbox'tan sonra şimdi sırada Mi 11 var. Aslında duyurulmuş. Kaçıncıya lansman içinler evet. böyle evet. şey. Xiaomi böyle daha dur. Çin'de bir global etkinlik düzenliyor. Adamlar da herhalde para çok. Ne yapalım? Ne yapalım? Etkinlik. Bir kendi ülkelerini <gülüyor> ayrı düzenliyorlar. dünyaya el sürmek telefon bitecekler belli böyle. Onu güzel yapıyor. Evet. Önce global yapıyor. Yani bütün dünya Çin'de dahil olmak üzere. Sanki Çin globalde dünyada değilmiş gibi bir hava var Xiaomi'de. Evet. Sonra da Çin'de tekrardan ufak bir sunum yapıyor. Ama Xiaomi ne yapıyor? Çin'de duyuruyor en önce. Sonra global lansmanı yıkıyorlar. Çin'de duyurduğunda Hayır, zaten herkese alıyor onlar. telefonun bütün özellikleri aynı bildiğim kadarıyla değil mi? Yani, öyle, Çin, evet, Çin'de, aynen, duyurulan, yani Çin hani Çin'de duyurulan sürümde başka bir işlemci var da burada başka evet, bir işlemci evet, yok aynen. değil mi? O aynen, zaman aynen. çok saçma yani bu bana. Hatta bu Çin'de duyuruldu, Türkiye'de yine kaçak yollarla falan gelmişti ama satışına başladı adamlar. Yani düşünsene satılan telefonu lansmanlı yapıyorsun falan. Bir de lansmanı yaparken öyle bir yapıyorlar ki yeni duyuruyormuş gibi bu telefonda skidurun. Şu, şu kadarlık şeye yer e Zaten biliniyor yani, evet, değişik değişik <gülüyor> ama biz duyuralım çünkü çok bekleyen var arkadaşlar, çok soruyorsunuz. Mi 11 soruyorsunuz, şu özelliği var mı, bu özelliği var mı, kutusundan adaptör çıkıyor mu, çıkmıyor mu falan filan diye. Gelir gelmez test edeceğiz. Adaptör çıkmayacak Çıkacak mı dedi diye sanki ben. Tam emin değiliz ona bakarız ama. Çıkmayacak dedilerdi bir ara ama hatta dalga mavi geçtilerden bakarız görürüz ya ama. Şey yaparız test ederiz. Son haberimiz Assassin's Creed Chronicles China. 15 yıl kadar ücretsiz. Ücretsiz oyun dediniz mi Özgür Çetin bir var. Bana soruyor. Bana soracaksın. Hemen ekliyor oyunu. Ücretsiz. Yok bunu eklemedim ya. Ben <gülüyor> sevmiyorum çünkü. Hesabı ekliyor. Var. Ya bırak şimdi bak. Hayır hayır hayır. Hesabı ekliyor. Eklemedi, bu eklemedi. oyuna masada duruyor orada kimse. <gülüyor> hayır hayır. Eklemedim. Eklemedim. Eklemeyeceğim Ben Çünkü benim tarzım değil bu oyun. Ama eğer 15 yıl bata kadar bu videoyu izlediyseniz. Eve bu, bu oyunun tarzını, tarzını biliyor musun? Neyini? Tarzını biliyor musun bu oyunu? E o adam gülüyor işte birilerini öldürüyorsun <gülüyor> biçiyorsun. Bilmiyor ya. E, Assassin's Creed çok benim tarzım değil yani. Ama Assassin's Creed'in bu. Side Story tarzında öyle yandan görünüşü falan yani. Super Mario Birliği düşün kamerajısında. Yani He. diğer Assassin's Creed oyunlarındaki gibi. 3 boyutlu falan şeyin değil. Şeyin i̇şte o, o, da, o da benim tarzım Bilmiyorum. değil. Oyun mu bile Bilmiyorum ama önceden <gülüyor> benim bilmem, <gülüyor> bilmem değil ki abi. İnsanlara söyleyelim burada. Ekle ya hesabını. Çocuk He. oynar seni. <gülüyor> Evet arkadaşlar Turkcell'de teknoloji haftalık bakış programının daha sonuna geldik. Yine Osmanlı'nda güldük, eğlendik. Size haftanın haberlerini, teknoloji bilgilerini aktarmaya çalıştık. Kanalımıza abone olmayı, bizleri Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.